Aynı çıkartma işlemini iki farklı biçimde yazdım. Burada 629'dan 172 çıkardığımızı görüyoruz. Burada yaptığımsa aynı sayıyı genişletmekten başka bir şey değil. 629'u 600 artı 20 artı 9 olarak yazdım. Sonra 172'yi yeniden yazdım. 1 aslında 100'ü temsil ediyor. Burası onlar basamağı ve 7 tane 10 yani 70. Son olarak da birler basamağında olduğu için, burada da 2 var. Az sonra bunun ne işe yaradığını görmüş olacağız. O halde çıkarma işlemine başlayabiliriz. Her zaman olduğu gibi birler basamağından başlayacağız. 9 eksi 2 sorunsuz ve açık bir şekilde eşittir 7. Buraya geldiğimizde yine aynı şeyi söyleyebiliriz. 9 eksi 2 eşittir 7 oldukça açık. Ancak onlar basamağına geldiğimizde işler biraz karışıyor. Burada 2-7 işlemini, yani 2'den 7 çıkarma işlemini yapacağız. Ancak şimdiye kadar negatif sayılar hakkında bir şey öğrenmedik. İleride öğreneceğiz. Ama şimdi değil ve şu an bir sorunla karşı karşıyayız. Büyük bir sayıyı kendinden küçük bir sayıdan nasıl çıkartırız? Şansımıza ödünç alma diye tabir ettikleri çözümleme diye de bilinen bir yöntemimiz var. İşte bu yüzden de bu denli önemli. Buradaki 7'yi buradaki 2'den çıkarmak istediğimizde aslında bu 70'i bu 20'den çıkarmaya çalışmış oluyoruz. 20'den 70'i çıkaramayız. Ancak sayıda başka bir değerimiz daha var. İşte burada. Yüzler basamağında. O halde 600'den bir yüzlük alırsak geriye 500 kalır ve bu yüzü de onlar basamağına veririz. Eğer onlar basamağına bir yüzlük verirsek 100 artı 20 ne eder? 100 artı 20 eşittir 120 eder. Yani aslında burada sayının genel değerini değiştirmedik. Sayı hala 629. Sadece yüzler basamağından bir yüzlük aldık ve onlar basamağına verdik. Hepsi bu. Dikkat edin, 500 artı 120 artı 9 yine 629 eder. Sayı değeri değişmedi. Peki bunu burada nasıl yaparız? Eğer yüzler basamağından bir yüzlük alırsak, bu 600, 500 olur. Ve bu yüzlüğü de onlar basamağına veririz. Böylelikle burası da 12 olur. Ancak dikkat edin, buradaki 12 aslında 12 tane 10'u. Yani, 120'yi temsil etmektedir. Yani, burada yaptığımız şeyi daha farklı bir şekilde ifade etmiş oluruz. Bu bir sihir değil. Sadece bazılarının ödünç alma olarak bildiği bir yöntem. Şöyle diyebilirsiniz. 6'dan 1 aldım, 2'ye verdim ve bu da 12 oldu. Bu nasıl oldu diye sorabilirsiniz. Ama dikkat edin, bu bir aslında 10 tane 10 demek. Yani, 1 tane 100 eklediniz. 600'den bir yüzlük aldınız ve burada 500 kaldı. Onu onlar basamağına verdiniz, o da 120 etti. İşte, şimdi çıkarmaya hazırız. 12 tane 10, eksi 7 tane 10, eşittir 5 tane 10. Ya da 120 eksi 70, eşittir 50 diyebilirsiniz. Son olarak yüzler basamağına geldik. 5 eksi 1 eşittir 4. Yani 500 eksi 100 eşittir 400. Sonuç 457. Başka bir ifadeyle 400 artı 50 artı 7. İşte bu kadar. Hoşça kalın.